Hepiniz tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Trash, Trash Horror Collection Yani çöp korku oyunları serisine hoş geldiniz. Bugün şimdi gördüğünüz gibi Bu oyunun e, Bir ünlü serisi var zaten onu bilirsiniz. Yani neredeyse her youtuber çekiyor. Ne lan? Pop Killer diye bir serisi var. Onun ben de zaten videosunu çektim. Boş yapıyorum biliyorum. Şimdi hadi bakalım bakalım. Oo Cık, yok sarmaz sarmaz Sar. Ya ben niye Counter Strike oynamayı çağırıyor ya? Sar bu sarar ama bu bu o 3'te varmış lan burada. Bu yok bunu oynadım. Evet orşun ah Bu değil mod mod. Mod. İlk oyun mod. Mod güzel bir şey andırıyor bana. 616 games present. <gülüyor> mod. Hımm bak güzel. <gülüyor> Oğlum niye bu kadar garip lan bu? S2 grafikleri. Hadi bakalım. Hala bitmedi bu. Ma. Oo, Sensitivity, bok bok. Uu. ses Sensitivity nasıl? Bak. Aha! Tam düzde tutmuştum yani gidi. Şöyle yapsak peki. Bu daha da kötü. Bak en iyisi tam bu, bu. Allah Allah ya! Salsipetit niye bu kadar kötü? Allah! Valla sensiz, çok fena. Grafiklerde de soru yok. Bak, şimdi ters oldu. Hayır, yukarı aşağı ters oldu şimdi. Bak, benim yapmam gereken şu. Ya bak şimdi bir daha çok fazla oldu vallahi bu ne ya böyle 13 Hala çok fazla En iyisi Tamam ben bunu bir sorun göremiyorum Tamam Good morning, do you need anything? Yok Yok Nere? Ha? Ooo. Bak silah. Görüyor musun? Dur lan ben de geleceğim. Nereye gidiyoruz? Ya bak. Evde pencere dahi yok. Şu iki pencere var. Dur la dur dur dur dur dur Cık. Arabanın daha tekerleğe dönmüyor. Bana nasıl çarpsın ki onları? Ee, biraz grafikler bakın bunlar arkadaşlar. Bak bu yok. Böyle oyun olmaz. Böyle oyun hiç olmaz. PS2 grafikte de değil. Bakın, küçük bir tuvalet bulunmakta. Ev turu yapalım. Hadi ya, yani bekleyin şimdi. Ev turu yapmamız lazım. Ev turu. Bakın, öncelikle burası giriş böyle. Tamam. Böyle... Burası çok alçak değil. Burası alçak değil. Bu Burası yukarıya doğru. Çok güzel bir ev. Şu bir gizli oda gibi yer yok. bahçemiş burası. I'm going to the pigs. They must bir hangi şeylere doyurmam lazım. Domuzlara domuz domuz. Bizim, bizimkiler. Bunlar biraz kötü oldu. Bak şimdi ama. Çok kötü oldu. Neyle doyuracağım onu? Domuzlar nerede lan? Bu mu? Burada. Bu ne ya? Böyle domuz mu Domuzun sesi arkamdan geliyor. Gümbledirim arkamdan geliyor domuzun sesi. Az önce yani evet arkamdaydı ama. Yani bak şimdi arkamda olma ihtimali şans bence imkansız. Bundak bunda Oh Tamam Bak çok garip bir ev lan bu. Hoppa. Bu kadar hiç gelmedim ben. Hiç gelmedim. Bilmiyorum. Gelmeyeceğim bir daha da. Ya ben domuzu ne yapacağım? Sıtacağım üstlerine. Ne yapacağım ya? Ne istiyorlar bu domuzlar ya benden? Yilebiliyorum lan. Bir tek oyunda zıplama yok. Mükemmel. Hıyar falan mı vereceğim? Ne vereceğim? Oğlum? Tabak mı vereceğim? Yo tabak da vermeyeceğim. Ha şurada kümes vardı lan kümesten bir şey alacağım domuzlara vereceğim. He bak taktiği çözdüm anladınız mı? Bak bak görüyorsun. Al al domuz domuz al. Bak. Tam. Tam arkamdaymış gibi duruyor. Işıkları da yak. Vuuu. Kim geldi? Bence bir eleman vardı ya. Başta. Ne oldu lan? Eyvah. Usulada şeyde. E, nasıl anlatayım? Ee, ben hani boynu videosu çekiyorum ya. OBS'ten çektiğim için OBS'te bayağı donuyor. Bence uyku zamanı geldi de bu evde yatak yok lan. Ne oluyor? Alt kattan ses geldi. Gelin bakalım o Ben dışarı çıkmam. E bak ben dışarı çıkmam. Işığı da kapatma. Böyle bir şey olsa ne yaparım ben? ben ne yaparım? Dışarı çıkarım. Lan dur. Ha geliyor lan bu. Bizim araban geliyor bizim araban. Şşt dur lan. Tamam be kardeşim hadi ne uzattı sende ya? Atlar gel gelişti ya. Ne getirdin lan bana? Bana ne getirdin? Bana bırak beni. Bana ne getirdin? Onu söyle. Bana ne getirdi? O ney? Bence bu adam bana para getirdi para para. Let's go to sleep. Lan ben onun kırışmıyorum. Tamam. Uyuyalım uyuyalım uyuyalım uyuyalım. Uyuyalım. Ben burada uyuyacağım. Hayır benim de başka yatağım yok. Ben bununla uyumak istemiyorum. Daha gelemedi bile ya. Ben burada uyuyacağım. Sırf sana inat burada uyuyacağım. Ya, oh. uyuduk. Şimdi sabah olacak. İnşallah. Biz de horarız ki horun sesi nasıl geliyor. Uyan, uyan! Uyan be ya. Uyan. Hii, domuzları beslemem lazım. Kapı çalıyor, kapı çalıyor. Bekle. Bunu kim bıraktım? Masaya koyacağım. Ö. Daha buradan giriyorsunuz. Anahtar. Amulet. Garip. Bunu kim buraya bıraktı ki? Ben bıraktım var mı? Sen canavar girer. Ha? Koca diyor ne zaman kalktın sen yataktan ne zaman? Bence koca burada. Hop değil. Burada değil. Koca eğer James Kyra atarsa var ya. Bin itzik. Ne yapıyor lan burada? Shh, çıktı içtim. Bu çok güzel bir tane. Bir şey mi ama boyunluk ki boyunluk diyor. Allah bir şey verdiyse ama dur neydi? Neyse anlılırsız bileklik kolye kole. They left this on our door I don't know what is this Bunu kapımızın önüne bırakmışlar ne olduğunu hakkında hiçbir fikrim yok diyor It called be a gift No it be, will be my good luck charm Bu benim insans e O hediyedir diyor Bu benim artıkın yeni e Aksesuarım diyor Şans getiren akses var. Gel gidelim. Ne duruyorsun orada? Bekle. Veririm saniye. Oooo silahı olacak. Honey I'm going to hunt some animal for dinner. I don't want to kill your pigs. It's okay love. Be careful. Hayır. İnşallah ölürsün. Öl tamam Lan benden daha hızlı koşmaya başladı I feed and ay hey, domuzları Pişirelim şey Anılırsız Yemek Domuzlara Allah Allah buraya teleport olmuş bu yine Var. Yemek alayım yemek yemek tavasta dishes şimdi benim şey yapmam lazım diyor anladınız siz o kadar dingileceğiniz vardır bence oğlan oh, bu ne dur bakalım ee, şimdi Hi! görünür nasıl detay ama biraz sanki Ooo, Biraz sağa fazla hızlı oldu. Şimdi sadece beklemek kaldı derken. Doğru. Ney? Yağmur başladı. Bu eleman gelmediyse. Öldü bu garanti öldü. Evde silah da gitti, tek umut geldi lan bu Bak, şurası delik galiba, içer dışarısı gözüküyor, ağlamın yani kafası gözüküyor Öldürememiş bir şeyde cebine mi attı yoksa kuş falan aldı da I cloned kill any animals, I'm tired diyor, I'm going to bed Tamam, uyu Ben ne yapamam kanka Heh Ben ne yapayım, heh ne kudum sana zor. Ciğerversin. Tipa bak. Harry Potter'a benziyor. <gülüyor> ha. Ama benden daha mı büyük? Aa benden daha büyük lan. 1.85 olan erkekle çıkmam. 1.85 olan erkekle çıkmam. Adamın kıçını görüyorum. Başka bir şey göremiyorum. Saving, saving yaptık. Şimdi. Biraz fazla uzun oldu sanki de. Ne? ne oldu lan? Yatağı kırdık galiba. Öldü mü? Yok. Jack. Where are you, dear? Lan şuradan bir kalk da ya. Bir saniye beyler. Ben biraz... Stripen. Hşşş. Bence o altı katta. Rahmetli oldu bile o. Jack. Jean Scarab var ya. Bir süverim. Ben görmedim bir elemanı, sonradan gördüm. Ayak uyuduk galiba bu seferde. It's already morning, it's going... It's... I must be going crazy. Almış lan bu duvara. Mold. The world just some weather inflection... Inflection. The power still hasn't come back. Ne yapalım kanka? Sanki fazla var ama Şunu şey ritüel. A polis var. Polis. Merhaba. Merhaba. Good morning ma'am. Sorry the bother you. Came here to report the child was killed yesterday. 1 mile from here. Yani buradan bir, bir ötede bir çocuk ölmüş. Good morning policeman. My God, what happened? Ne oldu diyor? Çocuk ölüyor. We still don't know what happened. Poor child, he was shot with a shotgun. bir shotgun var? This is terrible. What kind of monster would do that like to a She yihad people can do terrible things if you know anything call me hey one last day mom ma am. ma am. thank you have a good day bence bu bizim arkamızda bıçak satmışe gocudu what did the policeman want he came to warn about the murder of a child who could do that dear? people are freaking out Bu beni de öldürecek. Sabah değil I'm going to hunting honey. I'll be back later. Ben de geliyorum sen de. Aaa şerefsiz kapıyı kapat yüzüme. Bak koşmaya başladı gördün. Jack is starting to scare me. I'm going to feed the pigs. Yine günlük sabah. Aynı rutinler. En sonunda Why did Jack lock this door? Aha buraya çak, saklamış. Hey, bak, Jack katil. Zaten anladınız siz de. Ben yine, yine söyleyeyim. Jack katil bunları buraya kapatmış. I tried to clean the mall on the wall. Val. Konuşamadım. Bu temizleme zamanı diyor. Ya, bak şimdi. He şuradan ıslat bunu. Ha ıslatamayız. Böyle şeyler olur. Suyla diyor işte o karakterin kendisi de. Suyla ıslamış duvar çürümüş falan bir şeyler dedi ama yani uyduruyor da olurum şu an. Oh. Akşam olacak şimdi bir anlık kırmızı karanlık. Değil mi? Nereden bildiğimde yağmurla başladı bu sefer. Niye bu geldi? Vurdun mu lan he? Pezen gibi vurdun mu? He? Vurdun mu? Oh! Üst katta ki düştü. Bu ne buraya geldi? Bu ne ara oraya geldi? Neden bunlar buraya? Üst kattaki öyle bir düştü ki. Yers alanına bakıyor. Gel yürü yürü. Ya diyeyim. Hiç konuşmadı da bak bu sefer bende. You look very strange there's something in his pocket. Ne yapacağım onu karıştıracağım adamın cebine. Uyur ya. Anahtar. Aha gel şimdi bak. Kocamızı geldi. Sen benden bir şey saklıyorsun, ben de onu bulacağım dedik ve şimdi kaçıyoruz. Kaçmıyoruz yani. James kere açacak bir kısmını bize. Koş, koş. Kocaman dibinde adam. Bu da bir açıyor tamam. Evet. Oh my God, shake. What did you do? eve gitmek istemiyorum eve gitmek istemiyorum hayır hayır eve gitmek istemiyorum eve gitmek istemiyorum hayır eve gitmek istemiyorum hayır. O, eve giderken bari whatsapptaki mesajları okuyayım Bar eve giderken Aa, Jack lan. la. Ama artık şey ya... Oo. Aha! Merhaba, evde kimse var mı? Hello, someone is there. Evde kimse var mı? Oh my god. What happened? Olmuşuz lan düğün tekte. Please help me. Nasıl bir yardım edebilirim ki? I can't take it anymore. Kill me. Tamam. E 4 gün önce ne olmuş olabilir ki oğlum? Burada birer bir yerde biz GTA 20. Hayır, cidden oyna en baştan başlıyorum. Ha, tamam çok fena korktum. Oya cidden en baştan başladığını düşünüyorum. aaa oh! hatıma sıktım hatıma sıktım hatıma sıktım hıff vallahi çok fena korktum vallahi çok fena korktum Ya, yeah, ya, yeah. ya. <gülüyor> çok ferah <fena gördü>. kurt, <gülüyor> çok ferah kurt. O çok ferah terledim lan. Ne yapacağımı da bilmiyorum ya. Çok garip o yüzden. İnsan çok garip bir duygu içerisine sokuyor bu izle. Dur, öldürsün beni be. Heh. Beni öldürsün, ben onun arkasına gideceğim. Ben anladım. Ben zannettim, tavana çıkacağım. Böyle nasıl zannettim, ısıracak falan bir yerden. Öyle öleceğim ben de. Olayla onun hiçbir alakası yokmuş. Ben ne yapacağım? Şu an şart. Ya nasıl öldüreyim ama ben onu ya şimdi? Bana da hak verin şimdi ama ya. Baya. Biraz daha hızlı yapacaktım ben. Şimdi oradan falan çıkacak diye, cam skiriye falan diye yapamadım. Biraz. Yusuf Yusuf'a kaçtım ben. De. <gülüyor> Sarah was forced to kill her own husband. After killing him, she has, was possessed by mold. Her skin began to slowly rot. When the police found her, there is no way to save her anymore. The curse that um, uh, must never be used by anyone, anyone, there is no turning back. Do you care? Sara öldürmek zorunda kaldık kocasını Ondan sonra polisler işte çürüdü çürüdü öldüce verdi o kadar. Tamam bu kadar.